4 Aralık 2019 Antalya Kumluca B Konak'tayız. Ee, yanımızda rekor gelişim müşterimiz Osman Bittiktaş. Evet. Burada güzdük e, Salatalık serasında e, rekor gelişim kullandılar. 2 yıldır müşterimiz. Osman abi neler oldu bu sene? salatalıkta neler gördük? Toprağımızda nasıl bir değişim oldu? Ben bu toprağı bu yıl yeni çektim. Yani ham, ham bir ham, sera. Ham bir sera. Rekor gelişimi attım. 2 yıldır kullanıyorum. Toprağım güzel nem tutuyor. Şimdi ha. bu Şimdi e, şekilde şöyle çeşidi belli. gösterelim. Çeşidin ismini de söyleyelim. Ne bu, oldu? Ezgi F1. Yeni bir çeşit evet, burada. Evet yeni bir çeşit. İracata giden evet. bir çeşit. Şimdi burada e, ilk defa ilk mahsul alınıyor. Evet. Ham e, gelmiş bir toprak. Evet. Serdik. E, su konusunda neler oldu? Su tutumu konusunda. Ham bir toprak malum. Su, Nemlilik konusunda. Suyu tutturuyor. Bu gayrak suyu çok seven bir toprak. Hı hı. Şu anda senden görünüyor. Yani sulama konusunda... Tasarruf sağladı mı? Sağlıyor. Suyu, evet. nemi zaten evet. tuttuğu Su nemi konusu tutuyor. ortada. Evet. Verim anlamında verimle alakalı Verimi söyleyebileceğiniz artırıyor. bir şey Verimi artırıyor. Verimi arttırıyor. Verdiğim gübreleri rekor gelişimi daha hızlı aldırıyor. Besleme anlamında daha, evet. gübremiz. Şöyle gösterelim şuradan da bir evet. daha. Tekrar. Şu çeşitleri de, şuraları da. Yani burası tekrar söyleyelim. Yani bir 15-20 günü kaldı evet. buranın. Ee, arkasından ne gelecek burada? Kavun dikeceğiz. Kavun dikeceksiniz. Evet. Peki şunu sorayım, şimdi e, hamseralarda genelde toprak çekildiğinde e, mutlaka bir samra vesaire atıyorlar. Siz burada samra uygulaması hayır, yaptınız mı? Hayır hayır, mi? samra Yapmadınız. hiçbir şey, hiçbir şey. Sadece tek rekor gelişim, tek rekor Attık. gelişim kullandım, evet. E, burası kaç dönümdü? Toplam. İki dönüm. İki dönüm yerde kullandık. İki yıldır kullanıyoruz. İki yıldır kullanıyoruz, Peki evet. geçen sene kullandığımızda neler oldu? Aynı şeyleri gördük mü? Aynı şeyleri gördüm. Toprağım o zaman, daban topraktı. Onda da aynı güzel verim bir aldım. Hı hı. Ha, biraz. Kışa su alıyor diye ben toprağa üzerine toprak çektim. Evet. Hani nemsizlikten sıkıntı çekeceğin diye korkuyordum. Ama o rekor korkuyor. Gö e, rekor görüşmesi sayesinde o şeyi açtım. Ee, tavsiye eder misiniz Beykonak, Kumbucalılara, Antalya, Antalya, Pompila, bu sürecilik yapan arkadaşlarımın ee, hepsine. Biz teşekkür ederiz size. Ben size teşekkür ederim. Seramızı gezdirdiniz. Bol, bereketli olsun. Sağ olun, İnşallah. teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim rekor görüşümü çıkardığınız için. Biz de teşekkür ediyoruz.